Bir şirkete yatırım yapacaksanız o şirketin teknolojisini iyi anlamanız lazım. Ben bir Nasdaq yatırımcısıyım ve Nasdaq'ta şirketlerin teknolojilerini doğru anlamadan yatırım yaparsanız canınız yanar. Bu çerçevede bugün Microsoft'a ele alacağım. Aslında bu Microsoft'a ele alacağım tek videoda olmayacak. Daha evvel şu videoda Microsoft'la Google arasındaki mücadeleden bahsetmiş ve Microsoft'un arama motoru olan Bing'in piyasaya yenileri sürdüğünü ve neden Google için önemli rakip haline geldiğini bahsetmiştim. Bugün Microsoft'un ofislere yönelik çözümü olan Copilot'tan bahsedeceğiz ve çok detayına gireceğiz ve inanıyorum ki Copilot bütün iş hayatını kökten değiştirebilecek becerilere sahip ve bu yönden de şirketin geleceği açısından çok önemli bir ürün. Ne demek Copilot? Copilot 365. Microsoft'un diğer ürünleri olan Word'le, Excel'le, PowerPoint'le, Outlook'la, Teams'le nasıl birleşiyor, iş hayatı nasıl kökten değiştiriyor, beyaz yakaların başı neden epey dertte? Bütün bunları bugün anlatacağım. Daha sonra ama iki videom daha olacak Microsoft konusunda. Bunlardan bir tanesinde Microsoft'un size satın aldığı OpenAI Chat GPT platformunun yeni numarası plugin'ler yani eklentilerden bahsedeceğim ve çok büyük değişim geliyor orada. 3. bir videoda da Microsoft'un sahip olduğu GitHub platformunun yeni yapay zeka uygulamaları ile birleştiğinde yazılımcılığı nasıl kökten değiştireceğini ve yazılım dünyasını nasıl kökten virimlik sıçramalara getirdiğini konuşacağız. Ama bugün Microsoft'un iş hayatını nasıl değiştireceğini, beyaz yakallıktan nasıl değiştireceğini ve bu yüzden de yapay zekanın en önemli oyuncularından bir tanesi olduğunu zanlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Microsoft'un CEO'su Satya Nadella hakikaten mucizeler yaratıyor. Microsoft gibi uzun bir süre uyuyan bir şirketi cap canlı yeni bir kurum haline getirdi. Yapay zeka devrimini çok iyi anladı. Open hemen ortak oldu ve Open AI ürünlerinin Microsoft'la entegrasyonu konusundaki projeleri çok kuvvetli bir şekilde yönetiyor. İşte bu projelerden yeni bir tanesi var şimdi. 365 Copilot. 365 Copilot temelde Microsoft Office ürünlerinin yapay zeka ile entegrasyonu. Yani Microsoft, Word, Excel, Outlook ve Teams. Bir de bundan üzerine pek çoğunuzun farkına varmadı ama kurumunuzun arka planında bir yerlerde çalışan Microsoft Graph var. Microsoft Graph bu öndeki aplikasyonlarda üretilen bütün verileri satmayan, tutan, anlamlandıran, onları bir bağlamı içine sokan bir altyapı. İşte diyor ki Microsoft ben yapay zekamı sisteme öyle bir yerleştireceğim ki üçlü bir yapı kuracağız. Bir yanda yapay zeka, bir yanda ofis aplikasyonları, bir yanda da Microsoft Graph. Ve bunların üçünün birleştiği şirketlerdeki iş akışını tamamen değiştirecek. Fakat Microsoft bunu da getirmiyor. Bir de yeni bir uygulamaya getiriyor. Business Chat yani iş sohbeti. Burada da tıpkı ChatGPT'deki gibi bir iş sohbeti ortamı var. Ama ChatGPT'den farklı olarak bu sizin Microsoft uygulamalarınıza ve verinize bağlı. Bundan dolayı da şirketinize özel sohbetler gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve çok acayip şeyler yapabiliyorsunuz. Size bir örnek vereyim. Excel'de bir tablo açıyorsunuz. Copilot'tan bu satış büyümesindeki yavaşlamanı neden kaynak? bulmasını istiyorsunuz. Copilot sorunu Excel'deki ilgili yeri renklendirerek gözünüzün önüne getiriyor. Şimdi gördünüz ya sorunun nerede olduğunu daha derine inmek istiyorsunuz ve bir devam sorusu soruyorsunuz. Copilot sadece bu devam sorusu yanıtlamakla kalmıyor. Yeni bir senaryo ile oluşturuyor size. Hatta isterseniz bu senaryoyu nasıl oluşturduğunu, nasıl işlediğini, adım adım akışı da sizinle paylaşıyor. Böylece arkada şüpheniz kalmıyor ya bu nereden çıktı diye. Ve en sonunda da dilerseniz bütün bunları bir grafiğe de dönüştürebiliyor. Ve bu grafiği yöneticinize gönderip havanızı atabiliyorsunuz. Şirketlerde ne çok insanın bu tip veri analiz etme, veriden sonuç çıkarma, bunu grafiklere dökme, bunları rapora dökmeye uğraştığını düşünecek olursanız, sırf Excel'de Copilot 365 ve chat sistemi nasıl yardımcı olduğunu görmek verimlilik sıçraması ne boyuta gelecek konusunda size çok iyi bir fikir verebilir. Siz de eğer yüzlerce e-mailin altına boğuluyorsanız yapay zeka burada size harika çözümler getiriyor. Bazen önemli bir işe odaklanmak istiyorsunuz ama e-maillerde bir türlü durmuyor ve onları da yanıtlamanız gerekiyor. Copilot öncelik vermeniz gereken en önemli e-postaları, mesela patrondan geleni öne çıkarıyor ve böylece gelen kutunuzu önceliklendirmenize yardımcı oluyor. Uzun e-postaları özetliyor, kısaltıyor sizin için ve gerekirse bunlara yanıt da veriyor. Hatta bu yanıtı verirken daha önce hazırlamış olduğunuz bir Excel tablosundan verileri de çekip getirebiliyor veya Excel tablosunu bir bütün olarak da yollayabiliyor. Üstelik yollayacağınız e-maili düzenliyor, daha özlü hale getiriyor. Yazı stilinizi değiştirebiliyor. Daha böyle arkadaşça mı, daha Ha böyle bir patronu seslenir gibi mi? Bütün bunların üzerinde de kararlar veriyor ve en doğru e-maile, en doğru bağlamda, en doğru insana göndermenize yardımcı oluyor. Kısa bir videoda 365 co hayatımızı bütün aplikasyonlarla değiştirdiğini anlatmak zor. Ama kısaca şunu söyleyeyim, Microsoft PowerPoint ile sunum hazırlıyorsanız, içeriği veriyorsunuz sunuma dönüştürebiliyor. Eğer Word'de bir yazı yazıyorsanız, Word'te ile ChatGPT birleşiyor ve o yazıyı sizin oluşmanıza süper yardımcı olabiliyor. Fakat bütün bunların arkası aslında daha büyüleyici bir mesele de var. Bütün bu süreçlerde şirketinizde oluşmuş geçmiş bilgiye de bakıyor. Yani Microsoft Graph ile çalışıyor. Burada aslında üçlü bir yapıdan bahsediyoruz diyelim ki siz chat'e bir soru yazdınız. O soruyu yazdığınız zaman anında graf'e gidiyor ve graf'te anlamlandırılıyor. Bir asla bağlama oturtuluyor. Buna grounding deniyor. Yani siz orada satış verileri 2022 dediğiniz zaman onu şirketinizin 2022 satış verileriyle karşılaştırabiliyor graf'te. Daha da bununla ilgili yazışmalara bakıyor ve buradan sizin o cümlenizi biraz daha anlamlı hale getiriyor. Daha sonra yapay zekaya başvuruyor. Yapay zeka bu verileri bir yere getiriyor, yeni bir çıktıya dönüştürüyor. O çıktıyı da size hemen yollamıyor. Yine grafe oluyor Çünkü o çıktığın içinde belki bazı gizli veriler var. Bazı politik unsurlar var siz okumamız gereken. veya da bazı değişikliklerin yapılması gerekiyor. Bazı cümlelerin, tabirlerin şirketin terminolojisine kurallarına uygun hale getirmesi gerekiyor. Graf onu da gerçekleştirip sonra sonucu karşınıza getiriyor. Yani yaptığınız her şey sizin şirketinize özel hale getiriliyor. Ve tabii ki bunlar Microsoft tarafından korunuyor, şifreleniyor ve dışarıya sızmaması da sağlanıyor. Bitmedi. Microsoft sizi adeta çoğaltıyor. augmente ediyor. Sizden bir tane daha yaratıyor. Diyelim ki o gün hem çok önemli bir toplantınız var hem de bir dişçi randevunuz. İkisinden de vazgeçmeniz mümkün değil. Gerek yok. İkisini birden yapabilirsiniz. CoPilot ile bir toplantıyı takip edebilir ve neler kaçırdığınızı görebilirsiniz. Toplantıya katılamasanız bile özet hazır olduğunda ekiplerden bir bildirim alırsınız ve paylaşılan içeriği, ayrıntılı notları ve tüm eylem öğelerini görebilirsiniz. Diyelim ki bir müşteriniz hakkında bazı tartışmalar oldu. Daha fazla bağlam elde etmek için yardımcı pilota belirli sorular sorabilirsiniz. O da ayrıntılı bir yanıt sağlar. Belli bir kararın neden verildiği veya başka hangi seçeneklerin değerlendirildiği gibi sorular sorabilirsiniz ve o da transkriptin anlık görüntüsüyle birlikte size alıntılar sunar. Nasıl? inanılmaz değil mi? İnanılmaz zaman tasarrufu, inanılmaz verimlilik artışı, inanılmaz veri paylaşma artışı. Tabii ki bir yatırımcı olarak bize en çok ne ilgilendiriyor bütün bu teknolojik büyülerin içerisinde? Bunlar Microsoft'ta nasıl yansır? Sizce nasıl yansır? Soru çok basit. Birincisi de yani Microsoft'ta şirketler için tamamen vazgeçilmez hale getirebilir. İkincisi Microsoft'un bu yeni uygulamaları nasıl fiyatlayacağını bilmiyoruz ama muhtemelen bedavaya vermeyecektir. Ve şirketler açısından bu çok karlı bir yatırım olabilir. Çünkü verimliği acayip artırıyor. Şu anda Microsoft buna Copilot pilot yani yardımcı pilot diyor ama ileride pek çok beyaz yakının işini anlamsız hale getireceğini net olarak görebiliyorsunuz. Çünkü çoğu şeyi graf yapay zeka integrasyonunda kendisi yapabilir hale geliyor. Bunun mutlaka ileride otomasyonları da olacak. Otomasyon demişken yarın ofis otomasyonu konusundaki en önemli yapay zeka uygulaması olan UiPath şirketinin detaylı incelemesini yapacağız. Orada sadece teknoloji değil, bilanço, kar zarara bakacağız, yatırım fırsatlarına bakacağız. Yatırım tavsiyesi vermiyorum ama şirketi kendiniz detaylı incelediğinizde UiPath'e yatırım yapıp yapmamaya karar vereceksiniz. Bilinçli bir yatırımcı olacaksınız. Maalesef ama bu herkese açık değil. Bu kanal üyelerine ve Haddini Aş Kulübü üyelerine açık. Kanal üyesi olmak çok basit. Sadece şu aşağıdaki katıl tuşuna basmanız yeterli. Eğer Haddini Aş Kulübüne üye olayım ben diyorsanız ki orada içerik daha zengin aslında. Sadece bu videolar yok başka şeyler de sunuyoruz orada. O zaman da açıklamalarda Haddine Aşk Kulübü üyeliği hakkında gerekli bilgileri bulmanız mümkün. Microsoft'un yapay zekalı birleşimi bambaşka ufuklar açıyor şirketin önünde. Tabi burada bir temel rakibimiz var Google. Google'la ilgili de ilerideki günlerde konuşacağız. Ama Microsoft'un yapacakları kısa vadede en azından beni daha çok heyecanlandırıyor. Çünkü büyük bir müşteri bazına, büyük kurumlara ki bunların bütçesi var. Resesyon var bir yandan. Bu büyük kurumlar verimliliklerini iyileştirmek istiyorlar, daha az insanla iş yapmak istiyorlar, daha fazla iş yapmak istiyorlar ve Microsoft onlara çok ciddi bir araç setini 365 co-pilotla sunuyor. Lütfen anlattıklarımı yatırım tavsiyesi olarak almayın ama teknoloji gitti yer bu. Bu arada hala indirmemişseniz bizim süper bir e-rehberimiz var. ChatGPT'ye nasıl emir verilir? Prompt Edge'leri konusunda bedava, o da linki de yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. Bedava indirin ve böylece yapay zekayı nasıl kullanabilir, onu nasıl kendinize köle edebilirsiniz? Görün. Sorular ve yorumlar varsa her zaman gibi aşağıya bekliyorum. Bir de like süper olur. Bu içerik, bu kalite başka yerde buluşsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.